Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sonunda Browtalk yayınlandı arkadaşlar. Cidden baya beklediğimden büyük bir güncelleme oldu. Yani ben bir öncekine göre daha düşük bir modelini Yani bir önceki sanki daha büyüktü. Ama bu daha büyük çıktı sanki. Yani tabii ki ölçemiyorum. Yani bilemiyorum. Tam olarak söyleyemem. Arkadaşlar lafı yani fazla uzatmak istemiyorum, tek diyeceğim şey arkadaşlar Bir önceki videomu cidden hani denge değişikliği ile adlı bir videomuz vardı onu cidden ee, izlemişsiniz yani tam izlenmemiş ama izlenme oranı artmış bunda da öyle bir oran bekliyorum Ve 10 like atmışsınız ve size söz vermiştim o serinin bir sonraki videosu garanti olacak diye ve arkadaşlar bu videoda da on like istiyorum sadece on like ile bir sonraki video garanti olacak arkadaşlar yani bir sonraki videoyu e, garanti edeceksiniz yani garanti atacağım ne zaman çekersem çekeyim anında yani arkadaşlar bu güncelleme zaten geldiğinde bir denge değişiklikleri bekliyorum işte onun için e, atın on like arkadaşlar bir sonraki video garanti olsun ve geçiyoruz güncellemeyi yorumlamayı arkadaşlar hemen söylüyorum arkadaşlar Brotop da en beklenen şey geldi ee, yeni kromatik savaşçı adı Surge ee, şu an zaten resmini görüyorsunuz arkadaşlar yani o kadar söylememe gerek yok yani arkadaşlar iyi bir karakter mi cidden iyi yani bir önceki Gale ve Nani idi biliyorsunuz iki karakter gelmişti Onlardan iyi ama kromatik olarak yorumlarsak gerilden iyi. Arkadaşlar bu arada şunu da söylemek isterim. Ee, ikinci sezonun adı yani Brawl Pass'in ikinci sezonunun adı canavarların yazıydı sanırım. Öyle bir sezon olacak. Neyse evet, arkadaşlar hemen konuya geçiyorum. İşte arkadaşlar yeni savaşçımız Surge. Atış mekaniği arkadaşlar şu anda e, yanında da fotosunu görüyorsunuzdur. Ee, nasıl desem biraz garip Yani atış mekaniği dediklerine göre Genie ve Spike'mış Hani nasıl desem birine attığı zaman arkadaşlar yeşil ve ateş atıyor sanırım Tam emin değilim ee, İşte o attığı şey birine sektikten sonra Diğerine gidiyormuş Birazcık arkadaşlar Spike Genie'den çok Jesse'ye benzemiş ama değerlendirmesi Spike ve Genie'ymiş atış mekaniği Neden öyle oldu bilmiyorum Normalde Jesse'ye benziyor sanki biraz daha Onun dışında arkadaşlar savaş mekaniğini yorumladık Daha bu konu hakkında bir şey demeye gerek yok ee, Gelelim Ultis'ine arkadaşlar Uçuyor arkadaşlar ee, Bu da Crow gibi bir şey Fazla hasar vermiyor ama en önemli şey geliyor arkadaşlar Sanırım oyuna yeni bir şey gelmiş arkadaşlar e, Seviye arttırma diye yanda işaretini görüyorsunuz yine e, yani her ulti attığında seviyesi artıyor bu savaşçının sanırım daha güçlü vuruyor öyle bir konu var ancak öldüğünde tabii ki sıfırlanıyor yani ultisi böyle savaşçının geneli böyle e, başka bu konuda diyebileceğim şey ise arkadaşlar e, ikinci savaşçı beklemiyorum yani Brawl Talk'ta söylenmedi sanırım. Evet arkadaşlar, sıradaki konumuz ise Brawl Pass'la alakalı. ve ikinci sezonun dedik e, canavarlar yazı dedik. Evet, öyle dedik. Muhtemelen öyle olacak ama yazımı biraz daha değişik olabilir. Bu konuda size şunu demek istiyorum. Brawl ve Stars yani Supercell bir karar almış. E, dinlene göre artık Brawl Pass'te iki için bir kromatik savaşçı verilecekmiş. Bu tabii ki birazcık yani birinci sezonun alanları adaletsiz oldu. Ama arkadaşlar onlar da yani üçüncü sezonu alabilecek. Yani morallerini bozmasınlar demek istiyorum. Ee, i̇ki skin dedim arkadaşlar. Ama onları söylemedim tabii ki söyleyeyim. İlk olarak Chromatic Savaşçımız Surge. Skinler ise e, Surge'ün bir skin'i arkadaşlar birisi. Nasıl Gale'in Türkçe Gale'i varsa. Onun da skin'i arkadaşlar sanırım birbirime göre... Şovalye e, sörmüş. İyi arkadaşlar yani oynanışı gördüm ama tabii ki size maalesef gösteremiyorum e, Onu zaten Brawl Stars'ın resmi kanalından bakabilirsiniz Diğeri de arkadaşlar e, Super Ranger Bro. Onu cidden beğendim Yani arkadaşlar sadece Brawl PS'e özel olması tabii ki birazcık kötü olduğunu alamamız ben de biliyorsunuz birinci sezonu alanlardan biriydim ama ikinci sezonu alamayacağım maalesef üçe kaldık. Ee, başka konularımız var onlara da hemen yorumlayalım. Arkadaşlar artık Pro Peste e, sırasıyla sandık daha doğrusu ödülü alıyorduk ya artık o kaldırıldı arkadaşlar e, istediğiniz yerden başlayabilirsiniz bu zorunluluk kaldırıldı arkadaşlar e, hani şimdi bütün karakterleriniz Max diyorsunuz altında ne yapacağım ya ona bir yol bulundu arkadaşlar e, gümüş ve altın skinler çıkartıldı arkadaşlar e, gümüş skinler 10.000 altın diye biliyorum altın skinlerde 25.000 altınmış arkadaşlar biraz e, fazla olduğunu tabii ki düşünebilirsiniz bu iki e, gümüş ve altın skin'e yapılan savaşçılar aynı. Söylüyorum hemen arkadaşlar zaten fotoğrafını görüyorsunuz. Emz arkadaşlar El Primo, Leon, Piper ve Sherry bu ayrıcalık yapıldı. Diğer savaşçılara ne zaman yapılır veya yapılır mı bilmiyorum. Eğiz arkadaşlar güncellemede olmazsa olmaz bir şeyimiz var. Her güncellemede neredeyse 3 tane skin geliyor. Bu seferki 3 tane skin belirlendi. Onlar da arkadaşlar ıstakoz e, bi. E, sonra kral yengeç tik. Tiket skin gelmiyordu bu iyi olmuş. Tam çeviremedim arkadaşlar. Sokakçı veya başka bir şekilde Max'e <im Question> işte bir skin geldi arkadaşlar. Bunlar var yani yeni 3 tane skinimiz var. Yeni bir etkinliğimiz var. İsmini henüz bilmiyorum. Ama size kısaca anlatayım. İşte ortada bir canavar var. Hani yeni busumuz arkadaşlar. Ee, şehri yiyor. Yıkıyor. Ve siz onu öldürmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Tabi canavar öfkelendiğinde daha güçlü ve daha hızlı oluyor. Hani öldüremezseysi kaybediyorsunuz. Böyle bir etkinlik var. Dediğim gibi tam adını bilmiyorum arkadaşlar. Artık oyuna yeni bir eklenti geliyor arkadaşlar. Ee, çit gibi bir şey tam şu an. Anlamadım ama içinden mermi geçiyor ve yıkılabiliyor arkadaşlar Artık oyuna bu da geldi Bu da yine güzel bir haber arkadaşlar Onun dışında gelen şeyleri sorarsanız e, Hotzoom arkadaşlar Yeniden yayınlanacak ve Sanırım artık klasik olacak Hani artık hiç kaldırılmayacak diyebiliyorum ve en büyük konu geldi arkadaşlar. Rozetleri artık savaşta kullanabileceksiniz zaten resmini görüyorsunuz nasıl kullanacağınız filan her şeyi mevcut. Ve arkadaşlar diğer önemli bir olayımız ise e, kupa yolu 50 bine çıkartıldı bu cidden yüksek bir oran. Yine 10 aksesuar gelecek arkadaşlar ve crow yenilendi remodel oldu. Tabi beyaz krow da remodel oldu. Güzel olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar e, videonun sonuna geldik. Videoyu burada sonlandırıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız ve dediğim gibi bu videoya on like atarsanız sevinirim ve bir sonraki videoyu yani güncelleme ile alakalı videoyu garanti edersiniz arkadaşlar. E, onun dışında videoyu tam izlerseniz de çok mutlu edersiniz beni en büyük mutluluğum. Evet arkadaşlar dediğim gibi videoyu sonlandırıyorum. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.